Nasıl yapılır? Dört işlem nasıl yapılır? Bundan bahsetmiştim. Bugün ise e, notların ortalaması, sayıların ortalaması nasıl alınır? E, bundan bahsedeceğim. Öncelikle e, hatırlarsanız burada ödevlerin toplamını, e, ödev notlarının toplamını bu şekilde topla formülüyle parantezlerini yerine almak yapmıştık. E, ortalamayı ise e, şu şekilde buradaki o notların ortalaması sütunluğu tıklayarak çiftir dedim. Buraya yazmam gereken formül ortalama formülü olacak. Buna tıkladıktan sonra benden otomatik olarak değer seçmemi istedi. E, şu değerleri seçiyorum dört tane de notunun değerini seçiyorum. Gördüğünüz gibi otomatik olarak bana topladı ve 4'e böldü notları. E, geçen sefer hatırlarsanız şöyle bir şey yapmıştık sonuna. Bölüyle 4 koymuştuk. Aslında aynı mantık. Ama bu ortalama formülü bana zaten otomatik olarak bunu e, toplayıp 4'e bölerek yapıyor. Bunu da aşağı doğru sürüklerseniz e, gördüğünüz gibi bütün notların ortalaması, bütün öğrencilerin notların ortalamasını bu şekilde çıkarmış olabilirsiniz. Özellikle performans notları verirken öğrencilerinizin ödevlerini bu şekilde koyabilir ve sonra da notların ortalamasını da bu şekilde alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.